Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları, koronavirüs salgını durdurmaya 5 basit kurala uyarak yardımcı olabilirsiniz. 1- Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi 20 saniye boyunca ve tamamen yıkamaya özen gösterin. 2- Öksürüğü ve hapşırırken ağzınız ve burnunuzu tek kullanım mendil veya dilsinizin içiyle kapayın. Ellerinizi kullanmaktan kaçının. 3- Yüzünüze dokunmayın. Ellerinizi yıkamadan özellikle göz, burun ve ağzıza dokunmaktan kaçının. 4. Mümkünse evde kalın. Sosyal izolasyonla virüsün yayılmasını engelleyin. 5. Mesafeyi koruyun. Diğer kişilerle aranıza en az 1 metre mesafe koymaya özen gösterin.